yine nedendir hiç gülmesi söyle gönül nasıl çare olayı? sül çadı onayin günü er dederim an Bugün başka, yarın başka, kararsız. Neden böyle içini içi yanarsın? sele günü nasıl çare ola ki günü ne derim ağlayayım ah